Günaydın Pattaya. Günaydın Nurcum. Günaydın. Bugün turumuzun en son ayağı olan Pattaya'ya gidiyoruz. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ne mi düşünüyorsun? <gülüyor> <mi? gülüyor> Deniz, kum, güneş. Ee, Nereye geldik? Insomnia. Valkın üstüne geldik. Valkın üstüne geldik. Bari. Ve Pattaya'nın en büyük ve en işlek en güzel sokağı Valkın Strait'deyiz. Evet. Görüşürüz.